Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler aralık ayı sizin için daha çok para demek parayla ilgili konularda yeni adımlar var iş konuları alışverişler parasal yatırımlar alacak verecek konuları özellikle bunlar bu ay meydana gelecek tutulma ve dolunay döngüsüyle sizin için gündemde olabilir hemen ayın başında Güneş yay burcunda ve 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda yeni aile beraber güneş tutulması meydana geliyor ikinci evinizdeki burası para evidir parasal kazançlarla ilgilidir Aslında son bir buçuk yıldır İkizler yay tutulmaları son bir buçuk yıldır gündeminizi daha çok parasal kazançlara odaklamış durumda Belki bu dönemde çalışmaya başladınız, para kazanmaya başladınız, iş konularınız gündemdeydi yatırımlar gündemdeydi borç alacak konularıyla daha çok uğraştınız bu tutulma bu aksa son tutulma olacak ve önümüzdeki dokuz yıl ikizler yay tutulmaları meydana gelmeyecek yenilikler yeni kapılar açılabilir Tabii ki hala daha bir iş konumuz gündemde ise iş başlangıçları yapabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili bazı aşamalar olabilir. Yani çalışmaya başladınız ama gelirlerinizle ilgili bazı hedefleriniz var. Buralarda farklı e, aşamalar olabilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapmak, kendi işinizi kurmak ya da ee, belki bazı yetenekleriniz var ya da sahip olduğunuz maddi değerleriniz var hani bunları kullanarak para kazanmak için de yine bu e, tutulmanın size bazı kapıları açması mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız yay tutulması özellikle kişisel haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa daha çok etkili olacaktır 12 derece ve yakınlarında yay ikizler balık başak burçlarında gezegenleriniz var mı varsa daha çok aktifleşecektir ve sizin için özellikle para iş konuları bu tutulmayla beraber gündemde olabilir tutulma biraz daha uzun süreli Tabii ki aralık ayında da etkilerini gösterebilir ama uzun vadede önümüzdeki Mayıs'a kadar Aslında bu tutulma tesirleri aktif olarak kalabilir gezegeniniz Mars ayın 13'üne kadar burcunuzda akrep burcunda Kasım ayından bu yana enerjiniz yoğun mücadele gücünüz yoğun aktifsiniz, hızlısınız mücadele ediyorsunuz zaman zaman sinirli ve Agresif bir dönemdeydiniz. Biraz hani bu daha tutkulu, daha hırslı oldunuz. Biraz zaman zaman öfkenizi kontrol etmekte zorlaştınız. Zor bir süreç geçirdiniz. Ayın 13'üne kadar hala daha Mars burcunuzda olacak. Yani bu aksiyon devam ediyor. Enerjiniz güçlü. 13'ünden sonra ise yay burcuna geçecek. Yani 13'ünden sonra artık enerjinizi biraz daha para konularında harcıyorsunuz. Yani tabii ki bu bir işe başlamayı teşvik edebilir. Bu da bir çaba göstermeyi, mücadele etmeyi gerektirebilir. Ama harcamaları da arttırabilir. Yani Mars ikinci evden geçerken, para evinden geçerken daha cesur daha hevesli para harcatabilir Hatta parasal riskler de aldırabilir. buna dikkat edelim bu süreç içerisinde ve 19'unda 27 derece ikizler burcunda Dolunay meydana gelecek Dolunay 8. evinizi aydınlatıyor Dolunay tutulmadan farklı olarak sadece bu ay için aslında gündemde olan bir konu üç gün öncesi ve üç gün sonrası 19 Aralık öncesi ve sonrası özellikle tesirlerini hissedebilirsiniz yine para Tabii ki finansal konular ama daha çok başkalarıyla paylaştığınız konular hisseli paralar borç alacak konuları Belki bir kredi konusu Belki bir vergi borcu ve bununla benzer bir konu gündeminizde dolunay bir fark etme dönemi gizli bir şeylerin açığa çıkması dönemi ama aynı zamanda da bir sonuçlanma dönemi bir borcu kapatabilirsiniz Tabii ki ee, ya da bir emeklilik gündeminizde olabilir Belki bir miras konunuz var, bir nafaka konunuz var ve bunlar bir buçuk yıldır devam eden konularda olabilir. Burası bir sona erme dönemi artık, bir tamamlanma dönemi. Eşinizin kaynakları, ortağınızın parası, biraz böyle hisseli paralar alanında da e, gelişmeler var. Buralarda da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bir yatırım yapma, yapmak istiyorsunuz ya da bir eviniz var, gayrimenkulunuz var, bunu satacaksınız ya da kiralayacaksınız bu şekilde bir gelir elde edeceksiniz veya dönüştürüp başka bir ev alacaksınız işte bunun için biraz kredi alacaksınız Hani ev emlak yatırımları kredi konuları boşlanma konuları satışlar kiralamalar ve benzeri tesirler var burada bir hedefiniz var bunun artık sona erebileceği kendini gösterebileceği bir dönem lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız tutulma 27 derecede Dolunay 27 derecede Eğer 27 derece ve yakınlarında Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel tesirleri çok daha güçlü olacaktır, etkili olacaktır. Ay sonuna kadar olan süreç bu dolunay tesirleri aktif olacak zaten. Ve bu ayın en önemli gezegen tesirlerinden birisi Venüs'ün 19 Aralık'ta Oğlak burcunda gerileyecek olması. Venüs gerilemeleri Merkür gerilemelerine göre daha ender olur bir buçuk yılda bir meydana gelir ve 40 gün sürer ve her 8 yılda bir de aynı burçta olur en son 2013'ün aralığı 2014'ün ocağı o dönemde de oğlak burcunda gerilemişti şöyle bir gözden geçirebilirsiniz 3. evinizde gerilecek 30 Ocağa kadar devam edecek bu gerileme Şimdi üçüncü ev konuları birazdan hani ilişkilerdir, iletişimde daha çok yakınlarımızdaki kişilerdir. Hani kardeşlerdir, akrabalardır, hani ailevi konular ya da beraber çalıştığınız kişiler, iş arkadaşlarınız olabilir ya da yaşadığımız yerdeki komşularınız olabilir. Hani Venüs burada gerilerken... Biraz onlarla iletişimlerde sosyal ilişkilerde sıkıntılar yaratabilir. Bunlara dikkat edelim. Prütoyla da çok yakın olacak. Yani pruto kuruntular, kuruntulu düşünceler, takıntılı düşünceler, böyle anlaşmazlıklar, işte kıskançlıklar oluşturabilir. Hani Venüs'te kadın enerji birazdan belki kadın figürlere daha çok dikkat çekiyor. Olgun yaştaki bir kadın ya da otorite bir figürü olabilir örneğin bu. Ee, yani yakın çevremizdeki özellikle kadın figürlerle ilişkilere bu dönemde dikkat edelim. Konuşmalarımıza dikkat edelim. Bu süreçte böyle çok önemli kararlar vermemek daha doğru olur. Anlaşmalar sözleşmelerini imzalamak için de uygun değildir. Zaten evlilik için falan hiç uygun değil. Onu zaten her zaman söylüyoruz. İşte estetiktir, güzelliktir. Buralarda önemli kararlar vermemek gerekiyor. Parayla ilgili yine borçlanmak, kredi almak falan buralar Venüs Retroları'nda çok sağlıklı değildir bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. Ama eski Hani geçmişle ilgili konuları, mesela eski uzun süredir görmediğiniz akrabalarınız, uzun süredir görmediğiniz okul arkadaşlarınız ve benzeri temalar biraz böyle nostaljik şekilde karşınıza çıkabilir, sizi karşılaştırabilir. Buradaki ilişkileri bir güçlendirmek için fırsatlar verebilir örneğin bu tarz gündemlerde